Galiba <gülüyor> bu sefer öleceğim Galiba bu sefer gittim yüzü <gülüyor> Yusuf'u gördüğüm, gördüğüme göre rahmetli olacağım %100 Remzi abi Remzi abi Gel Remzi abi Gel k shatmi Döne kadar hava atıyordum ben Remzi babayım diye Ne oldu oğlum şu an bak neredesin Şu an neredesin mezarda Ne oldu öldün Hani ben seni bitiremezdim Ballı gibi de bitirdim işte Siz neden benim altınlarımı Altınların <gülüyor> Altınlarında sen de Gitti. Benim altınlarımı aldınız. Aa, boş boş duruyordu. Ben dağılayım de dedim. Sen lan Ha siz, kasadakilerin sahibi. Evet. Kasanın sahibi. Nedense üst üste durmadan cenazeye gidiyorum. Lütfen paralarımı geri getirin. vermezsek ne oluyor? Bunlar benim eşyalarıma taşımayı reddeden kişiye ait. Atiylem Ramzi baba. Sözün şehrini buldum. Bana racon kesmek neymiş anlayacaksın. Neyse çocuğun evine gideyim. Hırsız arıyom Hırsız Sövgün'e esir aldım Hahahaha <gülüyor> Sövgün benim <bilmirim>. elime <gülüyor> Hahahaha Oğlum ne yaptın Ulan bir evime geçtiğin var ya Öldüreceğim oğlum Sen bittin oğlum Yemek sen benim sevdiklerime karşı. Ulan Ben bu fenaze namazında kendim Bittin oğlum sen burusun muruzenni hayırlı Sonunda uzay indirdik. Hadi lan giriş düzsünzi. Oo Remzi baba sen ne mi geldin aramıza? Hoş geldin. Vallahi burası çok rahat ya. Vallahi ölümce rahat olacağımızı bu kadar bilmiyordum. Vallahi Ölmek neymiş kardeşim ya. para puluyor. Oh, adam indi, adam indirmiyorsun. Ulan Mahsun. Öldüm. Diğer tarafta yanımdasın. Yürü git ya. Bir sal beni ya. Yusuf nerede biliyor musun? Telefon açmıyor. Bak yürü git kafana sıkacağım Mahsun. Yürü git. Vallahi Yusuf'un yerini bilmiyorum Nemze baba. Hadi ben kaçtım. Johnny al bakalım oğlum al bakalım Oo, oh, maşallah bir yedi ya O, oh, benden fazla ya, ha sen Hı. kurbanda kestik mi seni yok lan bir resulan olur Covid 20 çıkar o seferde boşver ooooh ne acıkmışsın lan her gün geleyim ne şey yapayım sana gezdirsem mi acaba ya Aynen ya gezdireyim gel Hem biraz değişik olur bunun için Nerede lan ipini Açma bak çoğunu döverim seni Şaka lan şaka ben hayvanı yan kaldırmam Takip ediyor mu beni acaba şu an? Heh tamam gel gezdireyim seni biraz Bak. Şu an burası benim evim zaten biliyorsun. Burası benim evim bak. Burası Çılgın abinin evi. Hah. Çılgınlar. Pasman'ı boğar. Gel buraya. Açma ha. Johnny, gel. burası Çılgın'ın. Tamam mı? Burası Çılgın'ın. Bu fakirin Şurada rahmetli ne zaten. Gel. A tara bak daha ezilmem seni. Gel. Gel. Gel. Gel. Çok yavaş yürüyorsun ya. Benim yeni bayağı yavaş yürümeye başlamışsın. Ben seni en iyisi şöyle her gün bir virüşe çıkartayım. Haftada bir olmuyor ya. Otur şuraya. Evine gir. Adam hasta etme. Otur şuraya. Aferin, aferin oldum abi. Al bakayım şu eti. Hadji, görüşürüz. Hani yanlış tarafa doğru gidiyorum ya. Kapan mı kaldı? Of of. Nesi her nesi? Yolu uzattık şimdi. Bak görüyor musun? Bugün için gün diyelim Bugün en mutlu günlerimizden biri Neden diye sorun Cevabı da Tabi zaten diyor Tabi oğlum ya ben o kadar cinayet çözmüş adamım Remzi'yi indirdik diye mutlusun değil mi Vah Çözdü Doğru Aynen Ya bu, bu gece diyorum ki Aralım miraları rock kralı Rakları, balıkları, etleri filan bir şeylerim. Burada bir mangal yapalım. Yanına şöyle bir tane humus saçalım. Rakılar Behzat abi. Aha. Hesabı bana kilitledi. Evet. Sizin canınız sağosundan bir rakı, rakım almayacağım. Sizden önemli mi? Eyvallah abi. Eyvallah. O zaman akşam burada topla, toplanıyoruz hepimiz. Hatta birlikte gelelim buraya. Zaten bir güzel yeriz ya tamam akşama gelirim ben geleceksiniz deme lan la oğlum biz ne zaman geleceğiz de gelmedik o da var o zaman ben gidiyorum Kömürüm ömrü ayarlıyorum bir ay bir ayda benden yapak rakı sadece Mesut abici oha onun zaten bir sürü rakı rakısı var bir tane getirsen ne olacak Aynen aynen. Şunun şey Hadi görüşürüz. Abi vallahi besat abi de bayağı rakı var ya. Geçen adamın evine girdim. Dolabın buzdolabının içinde sadece 25 tane rakı var. Yani 25 şişe rakı. Her gün bir şişe içiyor. Bazen iki şişe. Her neyse ben şuradan malzemeyi de alayım. ziyafet var. Of. Of, of. Acaba bizimkiler nerede kaldı ya? Of, hop. Neyse neyse gelirler şimdi. Ha, telefon çalmış. Alo. Kanka neredesin ya? Geldik biz. Geldiniz mi? Lan oğlum insan bir mesaj atar la. aklıma gelmedi la bak. Tamam bir dahakini öyle yaparım kanka. Tamam geliyorum ben kapat kapat kontörü yazmasın kanka. Tam kapatırım. Lan geliyorum siri çalsan akılım ya. Ey Lan hepsinin kafası güzel ya. Hepsi yok bunların. Ben de manayan tamam. doğru da. Ben neyse ya. Ooo, uh, hava da buz gibi lan. Kapıyı kapatayım hele. Kapıyı kapatayım. Tam kapattım. Hadi gelin beyler gidiyoruz. Bugün nerede o? buradaymış. Hadi yedin. Tam kadroüz değil mi lan? Evet, tam kadroüz. Lan. Burada bir ses çıktı. Duydunuz mu da ses? Ee, biz de duyduk. Gidip gidip bakak mı lan? Haydi beyler gidip bakıyoruz. Kim lan bu acaba? Allah Allah. Ay Allah'ım ya. Kim bu ya? arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Acaba gizemli kişi kim? Çok merak ediyoruz. Gizemli kişi sence kimdir? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bölümümüz bitti. Hoşça kalın. Bir sonraki zengin şey hırsız ve fakir. <gülüyor> Dur lan kafam karıştı. Bir sonraki Hırsız CSP polis bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.